...bir yatırımcı olarak biraz stres yaşadığım bir güneyim açıklası. Amerikan Merkez Bankası yeni faiz oranları açıklayacak ve bu dünya borsalarını hep çok etkiliyor. 75 bas puanlık oldukça sert bir yükseliş, garanti gibi gözüküyor. Hatta bazıları 100 bas puana gidebilir diyor. 75 bas puanda piyasalar bunu biraz fiyatlamış durumdalar. Hafif bir rahatlama herhalde gelebilir. 100 bas puanda ise piyasalar tam anlamıyla çöker. Bakalım göreceğiz ne olacağını. 75 bas puan genel tahmin. Ama ben bugün bunun üzerine durmak istemiyorum. Bunun uzun vadedeki etkilerini anlatmaya çalışacağım. Çünkü uzun vadede bir yatırımcı olarak yatırım yapmış olduğumuz şirketlerin para kazanmasını istiyorum ve faizlerin yükselmesi bunun önünde ciddi bir engel Olabilir. araştırmalar faiz artışlarının iş hayatı üzerindeki gerçek etkisinin 5-6 ayda ortaya çıkabildiğini gösteriyor ve 5-6 ay önce FED faiz artışlarının 25 bas puanlık son derece alçak gönüllü artışlarla başlamıştı ve o etkilerini bugünlerde görüyoruz aslında ne anlamda? ...işsizliğe yansımalar anlamında. Amerika'da maalesef çok ciddi işten çıkartmalar başlamış durumda. Bu her sektörde ve her pozisyonda geçerli. Bu sadece 25 bas puanın yansımaları. Eğer o anlattığım teori doğruysa... ...bugünkü esas sert faiz artışlarının etkilerini önümüzdeki aylarda görüyor olacağız. Ve çok ciddi işten çıkartmalarda sonuçlanabilir. Neden? Çünkü bol para ve düşük faiz şirketleri aşırı istihdama yönlendirdi. Bir yandan işgücü piyasalarında bir açık vardı özellikle yazılım tarafında. Bundan dolayı şirketler baktılar kredi almak da kolay. Bolca kredi alayım. Param bol nasılsa gideyim en elemanları alayım. Bende dursunlar rakibe gideceklerine. Gün lazım olunca onları bulamayabilirim. Ben bunları kapayım dediler ve de özellikle bu müthiş bir coşku yaşandı işgücü pazarlarında. Şimdi bunun tam tersine doğru gidiyoruz. Çünkü şirketler bir yandan zor borçlanıyorlar, bir yandan da satışları düşüyor. Dün Ford mesela iki tane büyük açıklama yaptı. Bunlardan ilki dedi ki, Tedarik zincinde çok ciddi sıkıntılar var. O yüzden bir sürü yarı mamlı araç stoklarda birikmiş durumda. İkincisi, fiyatlar, maliyetler de bir yandan yükseliyor bu yüzden bu çeyrekteki kar beklentimizi 1 milyar dolar aşağıya doğru çekiyoruz dedi. Son derece korkutucuydu. Bunu mutlaka işten çıkartmalarla devam edecekti kesin. Hatırlarsanız daha önce FedEx dünyanın en büyük kargo şirketi son derece ürkütücü açıklamalarda bulunmuştu. O da borsada çöküvertmişti. Ve o da ciddi işten çıkartmalar yapıyordu. Yeni yapılan bir araştırma PricewaterhouseCoopers tarafından yapılan bir araştırma Amerikan şirketlerinin %50'sinin önümüzdeki 6 ay ile 12 ay arasında işten çıkartmalara başvuracağını söylüyor. Ve unutmayın henüz bu yüksek faizin etkisini tam olarak görmüyor. Esas korktuğum konu bu. Çünkü kısa vadede elbette borsalar rahat damar yaşayabilir, düşüşler yaşayabilir. Ama eğer orta uzun vadede İşten çıkartmalarla sonuçlanacaksa bu işler bütün şirketlerin başı derdedir Ve o zaman aslında borsalardaki ikinci çöküş dalgasını yaşıyor oluruz. Şu andaki çöküş dalgası daha ziyade korkuya dayalı yaşandı yılbaşından bu yana. Çünkü işlere pek yansımış bir şey yok henüz. Yani Amerika'da şirketlerin işleri iyi, satışları iyi, karlılıklar hiç de fena gitmiyor vesaire. O yüzden şirketler bazında aslında çok kötü haberler henüz almadık. Ama şimdi almaya başlıyoruz. FedEx'in haberi çok kötü, Ford'un haberi çok kötü. Dün otomobil piyasasının geneli bu yüzden düştü. Tesla hariz çünkü Tesla biraz daha farklı bir oyun oynuyor. Ama haberler kötü ve bu da bize önümüzdeki dönemlerde... Ciddi işsizliklerin geleceğini ve resesyonda yeni bir evreye doğru gittiğimizi gösteriyor. Daha evvel de resesyon var Amerika'da son iki çeyrektir küçülme yaşanıyor ama bu temelde ihracattaki küçülmeden geliyordu ve biraz da envanter fazlasından gelen bir şeydi. Şimdi ise ciddi bir talep düşmesi yaşanabilir çünkü işsiz adam ne yapacak? Alışveriş yapması mümkün değil. Amerikan hükümeti buna karşı tekrar para basıp dağıtabilir. O zaman da enflasyon tekrar yükseliyor. O yüzden orada da böyle kendi içerisinde aşılması zor bir çelişki var. Bu nedenle bugün açıklanacak faiz oranı 75 bas puan geldiğinde piyasalar bir miktar rahatlayabilirler. Çünkü 100 bas puanı korku gerçekleşmiyor ama uzun vadede son derece yüksek faiz oranlarına doğru yürüyoruz. Yıllardır ucuz paraya ve bol paraya alışmış şirketler bu durumda nasıl önlemler alacaklar ben oldukça ürkütücü buluyorum. Bu nedenle eğer yatırımcıysanız çok dikkatli ise seçmeniz gerekiyor. Bu resesyon döneminde ve uzayabilecek bir resesyon döneminde büyümeye devam edebilecek veya en azından küçülmeyecek pozitif nakit akışı olan, kenarda bu zorlu dönemi atlatacak nakiti olan Müşterilerin çok beğendiği ürünler satan, bu yüzden talebin gerilemeyeceği şirkete seçmek gerekiyor. Yani yatım tavsiyesi değil ama ben Tesla'yı seçtim. Çok da mutluyum. Bütün şirketler son bir yılda büyük değer kaybına uğrarken Tesla'nın değeri aslında yükseldi. Başka böyle şirketler var mı? Elbette var. Onları bulmak, seçmek çok önemli. Ama açıkçası resasyon çok sertleşirse bundan korunabilecek de hiçbir şirket olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bugünden itibaren iki veriyi yakından izlemek lazım. Bir, evet FED ne yapıyor? Önemli. Ama ikincisi... İşsizlik oranları ne oluyor? Şu ana kadar bir sorun pek görmedik. İşsizlik oranları hep beklenenler iyi geldi ama galiba artık biraz oyun yavaş yavaş değişiyor. Bu nedenle FED faizi bugün ne açıklarsa açıklasın çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kısa vadeli rahatlama rallilerine fazla kanmayın. Bunlar geçici şeyler olabilir. Çünkü eğer ekonomi gerçekten resesyona giriyorsa ve gerçekten yoğun işten çıkartmalar başlıyorsa bunun bir süre sonra borsaları sert vurma imkanı yok. Bunun Peki alternatif ne olabilir? Fed korkabilir. Fed der ki eyvah işsizlikler kötüye doğru gidiyor. İşte FedEx gibi, Ford gibi gelen şirketlerden gelen açıklamalar, ürkütücü. Price Waterhouse Coopers araştırması ürkütücü. Biz bu faiz artışını biraz dikkatli bakalım diye olabilir. O zaman şöyle bir senaryo yaşarız. Ben 75 bas puanı burada garanti görüyorum. Fakat Kasım ayı bir dahaki faiz artışları Üstelik de Amerika ara seçimlerinin biraz öncesine geliyor. Orada biraz daha sakin bakabilir Fed. Ve ikinci bir kez daha piyasaları sallamak yerine orada daha düşük bir faiz artışı mesela 25 bas puanına geçer ve sonra belki aralıktaki faiz artışı tamamen es geçer ve piyasaları rahatlatabilir. Bu tabii olumlu olur borsalar açısından, yatırımlar açısından. Enflasyon ne yapar onu görmek lazım. Burada da aslında enflasyonun geleceği konusunda iki temel görüş kampı olduğunu görüyoruz. Birinci görüş kampında bu enflasyonun temel sebebi Covid'ti, telakir zincir bozulmalarıydı. Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bunlar yatışıyor. Enflasyon zaten kendi kendine bir miktar düşecektir. Fed'in bu kadar sert gitmesine gerek yok Kasım Aralık'ta. Bir, bu bir kamp. İkinci bir kamp ise hayır enflasyon daha da kötüleşebilir. Fed'in daha da sert de gitmesi lazım. Fed'in fonlama oranlarının enflasyon üstüne çıkması gerekiyor. Yani %8'lerin üzerine çıkması gerekiyor faizlerin. Bir de bunu yiyen kamp var. Tabii ben bir ekonomist değilim. Hangi kamp doğruyu söylüyor kesilmekte zorlanırım. Ama şundan çok eminim. Eğer faizler o kadar sert yükselirse Bundan kurtulacak borsa şirketi yok. Evet bugünlük bu kadar. Anlattıklarım ilgisini çekmişse ve daha fazla, daha detaylı içeriye ulaşmak istiyorsanız lütfen yatırım ve gelecek topluluğuna üye olun ücretsiz açıklamalara bağlantısını bırakıyorum. Oraya gelin orada sürekli bu tip içerikleri paylaşmaya. Sevgili topluluk üyelerini, piyasaların nereye doğru gideceği konusunda uygun tutmaya çalışıyorum. Elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben alt üst ekranın karşısında konuşan birisiyim. Ama bolca okuyorum, araştırıyorum. Kendi bir yatırımcı olduğum için çok yakından bakıyorum. Görüşlerim belki işinize yarayabilir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.